Selam. Bu videonu izliyorsan yoruma ben yaz. Çünkü isminizi çarka yazıp sizin birinize 4 abone atacağım. Kanalımıza abone olun. Videonun devamı 5 gün sonra gelecek. O yüzden yoruma ben yazın.